Ey kullar! Allah ile aramızı düzeltelim. Allah ile arası düzgün olmayanın akıbeti çok çok korkunç olur. Onun için ey insan dikkat et! Allah'ın emrini tutmaya bak. Tutmazsan sen bilirsin. Bir hastalık gönderir, virüsler, gözden görünmeyen bir şey Geri musallat ol insanlara, ne nefes alabilir? Nefes verebilir, hekimler de şaşırır. Bu nereden geldi? Bu insanların kötülüklerinden meydana gelir. Çünkü insanlar, insan olmak haysiyetini kaybetmişler, vahşi olmuşlar. Allah'ın muhterem yarattığı insanı bunlar ezip, öldürüm, parçalıyorlar. İlahi gazap üzerlerine yaklaşıyor, Türk'e de yaklaşıyor. Şam'a yaklaştık, Irak'a yaklaştık, Mısır'a, Lübnan'a, Libya'ya, Yemen'e. İslam dünyasının üstünde geziyor şimdi bu. O bir tarafları içi etmiyor. Başka milletlerin bazı ellerinde ateş kılgıcı var ama ateşin en kuvvetlisi Müslüman ülkelerindedir. Vakit yakındır. Vakit sahibi geliyor. Peygamber'in talimatıdır. Evine girip kapısını kapayan, en memandadır. Evini kapa, evinde dur. Sokaklarda dolaşmaz. İstanbolla olanlar, İstanbolla çıksınlar yerlerine. Türkiye'ler onlar da çıksın yerlerine, yerlerine gitsinler. Değilse kendilerini helak ederler. Afa ayın içinde ne olacak? Onun burada Avrupa, Amerika, bilmem ne lir hüzum Kimse gelmesin. Tatildir ta Kurban Bayramı'na kadar. Allah yok ki yiyenler iyi yok eder, tecelli geldi şimdi. Yakırlarını başlar geçirler, yahut o torbaların çevrinde cesetler ve tepe gibi yığılır, yukarıdan yatar ki müklopu gider. Ne kadar yaksa o yiyecek yerin binir. Sivrisinekine vurdu, miktiri de burnundan girdi. Bu müklor da burnundan, aklından girer. Diğerlerini bitirir, vücut olduğu gibi hareketler kesilir.